Sayın Fekir, nasılsın? Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şey başkanım. Başkanım, araba mutlaka mutlaka olsun. Merhaba, ben olsun. İnşallah. Cümlemize, cümlemize. İyisini çıkarlar. Ne, toku mu? Eee, şöyle söyleyeyim. Anladım, evet. ne Sen gelsin, de... nasılsın?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 bir de vatandaşlarımızın çoğunda bizim telefon numarası var, her an arayabiliyor. Bundan dolayı vatandaşlarımızla bizim aramızda bir sıcak ilişki var. Ve dolayısıyla da ben onların içinden çıkma biriyim ve hem yaşantı olarak da yani köyde doğdum, büyüdüm, köy işlerinde bulundum. Diğer taraftan hekimlik sırasında da bu e, uşaklı hemşerilerimize e, onlara hizmet vermeye çalıştım. Tabi burada bir kardeşlik oluştu. Ben bu teveccürlüklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun efendim. Sağ olun. Sağ olun.